Arkadaşlar merhaba, Tahmin tahmini yok, Merkezi kanalına hoşgeldiniz. 2021'e geçiş yaptık arkadaşlar. İnşallah bu yol sağlık, mutluluk, huzur, bol kazanç ve kayıpsız bir yol olmasını temenni ediyorum. En başta sağlık arkadaşlar ve yapmayan kuponlarımız olacak inşallah. Öyle dua edelim. Bugün sizler için 7 tane maç analizi yapacağım, 1 tane kuponum var, onu da hep beraber analiz yapıp o şekilde değerlendireceğiz. Tabi aklınıza yatarsa o şekilde oynayabilirsiniz. İnşallah çok güzel bir başlangıç yaparız. 2021 yılında. İlk maçımız Göln-Ozburg maçı arkadaşlar, saat 17.30'da başlayacak iş yoğunluğundan dolayı bazen videoları geç atabiliyorum. Ee, videoları kaçırmamak için arkadaşlar abone olup bildirimleri açarsanız video yüklendiği zaman sizlere bildirim düşecek. İlk maçımız Göln arkadaşlar. Onun analizini yapalım. 2.95-2.65 -2 açılış oranı. 2.95 2.65 Maçımız üst ve karşılıklı Gol var arkadaşlar Maç sonucu 2 gösteriyor Bakalım oranlar Değişmemiş mi? Evet 1.95'e düşmüş 2.85'e çıkmış rakip takım. Tabii biz karşılıklı gol varını aldık. İki takımdan da gol bekliyorum. 1.67 orandan değerlendirebilirsiniz bu maçı. Şöyle bir detaylara bakalım. Evet. Genelde karşılıklı gol var olmuş arkadaşlar. Bu andürü bu. Evet 11. sırada olduğu için maç sonucunu 2 gösteriyor. 1.95 oran da ev sahibi olmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Maç 2 bitebilir. 2.85 orandan değerlendirebilirsiniz. Tabii biz karşılıklı gol varını aldık. 1.67 oranda. Aklınıza yatmayan maçı arkadaşlar değerlendirmeyin, ee, bülten almayın. Zaten bugün genelde İngiltere Ligi var. Diğer liglere pek bulaşmadım. İkinci maçımız İngiltere Şams Ligi'nden Preston Nottingham. Hemen maçımızı bulalım arkadaşlar. Evet açılış oranımız 2.15-2.70-2.55. Excel'imiz analizi yapıyor şu anda. Evet maçımız üst arkadaşlar. Yalnız ben biraz garantiye kaçtan 1.5 üstüne aldım. Maç birden bir bitebilir. Bu detayları atlamayın. Yani videoları ileri sardığınız zaman ee, bir şey kazanmıyorsunuz. Bilakis kaybediyorsunuz arkadaşlar. Çünkü burada detayları veriyoruz. Tabii ki timindir bu. Maç birden bir bitebilir arkadaşlar. Bu maçı da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Birden bir oranlı. Ben yani sistem oynayanlar için söylüyorum ben bunu. 3.40 arkadaşlar. Fena bir oran değil. Boğazım kurduk sıra bakmayın. Ben 1.5 üstünü aldım arkadaşlar. 1.30 oranından tabi risk almak isteyenler 2.5 üstünü değerlendirebilir bu maçın. Üçüncü maçımız İngiltere 1. liginden saat 18'de başlayacak. Full City Charlton maçı. Hemen maçımızı bulalım. Analizini yapalım. Bu yılda niye böyle bir şeye gittim arkadaşlar? Ee, az kazanalım, hep kazanalım mantığıyla hareket edeceğim inşallah. Tabii ki ilk yarıma sonucu kuponlarım da olacak arada. Onları da değerlendirme alabilirsiniz. Hold City arkadaşlar, açılış oranı 185 952 80 1.85, 2.95, 2.80. Ben daha evvel bunları hazırladım ve şu anda sizlere sunuyorum. Evet, maçımız yine karşılıklı gol var ve üst. Tabi bu maçta taraf bahsi oynamak biraz risk. Ama ben iki buçuk üstünü aldım iki takımdan da gol bekliyorum kapanış oranlarına bakalım arkadaşlar 1.82 92 90 1.82 92 .90. .90, 90 Evet yine karşılıklı gol var. Olarak gösteriyor. Biz üstüne alalım arkadaşlar 1.65 oranda. <gülüyor> Gayet bir, iyi bir oran. Bir sonraki maçımız arkadaşlar yine İngiltere 1. Ligi'nden Playmode Glingham maçı. Hemen o maçımızı da bulalım. Evet. Maçımızı bulduk. 2-2.82.65 Anam. Analizi yapsın. Evet yine karşılıklı gol var ve üst beklediğimiz bir maç. İki maç oynanmış bu oranda açılan arkadaşlar. Bir maç sıfırdan iki bitmiş. Bir maç birden sıfır bitmiş. Tabi biz taraf bahsi oynamadığımız için iki buçuk üstünü değerlendirdik bu maçın. İki buçuk üst oranı 1.45. Aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Hemen bir diğer maçımıza geçelim arkadaşlar. İngiltere 2. Liginden Bolton-Crawley maçı. 2 23 2 -25. Bolton maçı. 2 23 arkadaşlar. Yine iki buçuk düşündüğümüz bir maç arkadaşlar. <gülüyor> Yine aynı şekilde birden sıfır biten bir maç var. 2'den iki biten bir maç var. Toplam iki maç oynanmış bu oranda açılan. Biz üstü aldık. 1.55 orandan. Tabii ki sizin de aklınıza yatıyorsa. Evet 1.50'ye düşmüş şu anda. 2.12.90 2.45 analizini yapalım arkadaşlar. 2.12.90 2.45 Ben genelde açılış oranlarını baz alıyorum. Evet karşılıklı gol var ve üst yine pek değişen bir şey yok. Bu maçımızda üst oynuyoruz. 2.5 üst oranı 1.55'ten 1.5'e düşmüş. Hemen diğer maçımıza geçelim. Yarım maçımıza geçmeden önce kuponumuzu verelim arkadaşlar. 2.73 oran var. Kuponumuzu değerlendirmek isteyen değerlendirebilir. Preston, Nottingham toplam 1.5 üst. 1.30 oranı var. Newport, South Hunt, ev bir 1.5 üst. Yeowin, iki 2.5 üst. Maçlarımız bu şekil. Kuponumuz bu şekil arkadaşlar koponumuzu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet kaldığımız yerden devam edelim. İngiltere 2. liginden arkadaşlar Mansfield Port Vale maçı var bugün. Hemen maçımızı bulalım. Evet Mansfield Port Vale maçı 2-2.82-2.65 Bu maçımızı da hemen analiz yapıyoruz. Evet yine karşılıklı gol var arkadaşlar seçeneği. %100 diyor bize. Tabii ki biz karşılıklı gol varını aldık bu maçın. Sizin de aklınıza yatıyorsa 1.67 orandan değerlendirebilirsiniz. Son maçımız Stockport'u. saat 18'de başlayacak Stockport Rotherham maçı. Hemen yine bültenden bulalım. 1.43 44 25 arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz açılış oranları bunlar. 1.43 44 25. Yine karşılıklı gol var ve üst beklediğimiz bir maç arkadaşlar. Tabi biz üstü aldık. Diliyen maçın birden birini değerlendirebilir. Şöyle göstereyim. Dileyen sıfırdan bir. Ee, bu maçın birden bir gelme olasılığı %80-90'larda arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz bu maçımızı da. Bizim ideal tercihimiz 2.5 üst 1.62 oran birden bir oranı 1.85 çok bir şey fark etmiyor. Yani o riski almayın bence 2.5 üstü ideal. Maçlarımız bu şekilde arkadaşlar kuponumuzu da verdik. Herkese bol şans bol kazançlar diliyorum.